Sadece Malta değil burası, Malta Cumhuriyeti. Çok duyarız Malta'yı ama nerededir burası? Neden bu kadar ünlü? 316 kilometrelik yüz ölçümü ile ülkemizin en küçük ili olan Yalova'nın yüz ölçümünün yarısından bile küçük olan bu Cumhuriyet'in kuruluş yılı 1974'tür. Cumhuriyet olmayı erteledikleri gibi sanki modernleşmeyi de ertelemiş Malta sakinleri. Tüm ülkeyi sadece birkaç günde gezebileceğiniz bir yer olan bu adanın sokakları bizi ortaçağda bırakın dercesine dünyanın kalanına kafa tutuyor sanki. Yürüdüğünüz her sokakta bambaşka güzellikte evler var. Hepsi kendine özgü tasarlanmış. Renkleri, kapıları, cumbaları, panjurları özenle boyanmış. Peki bu adada kimler yaşamış? Nasıl cumhuriyet olmuş? 1974'e kadar kimlerin elindeydi? Tüm bu soruların cevaplarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 5 takım adadan oluşan bu adalar devletinin en büyüğü Malta'dır. Ardından ise Gozo ve Comino gelir. Muhtemelen dil okullarına gelen öğrencilerin de dahil olduğu tahmini nüfusu ise 514.564'tür. Şimdi biraz daha derine inelim. Malta'da yapılan araştırmalarda bulunan su aygırı, bodur fil ve geyiklerin kalıntıları sayesinde adanın bir zamanlar adı olmadığı, Avrupa ve Afrika kıtalarına bağlı olduğu Neolitik dönemlere kadar geçmişin uzandığı belirlenmiştir. Ada takımları Avrupa'nın güneyinde Akdeniz'de bulunur. Bu nedenle tahmin edersiniz ki sıcak Akdeniz ikliminden başka bir hava durumu gözlenmez ve Avrupa halkının yazlık evi konumundadır. Turistler ve Avrupalılar yıllık izinlerinde adeta Malta plajlarının sıcak kumlarından serin sularına kendilerini bırakmak için akın ederler bu küçük ülkeye. Malta'nın taş devrinde yaşayan ilk sakinlerinden sonra ise Sicilya'dan geldiği tahmin edilen bir halk bugün bile bizi hayrete düşüren taştan oyma tapınakları inşa etmişlerdir. Çoğunluğu Gozo Adası'nda bulunan tapınaklar yeryüzünün en eski tek başına ayakta durabilen abideleri olarak nitelendirilmekteydi. Ta ki Göbekli Tepe'nin keşfine kadar. Bu tapınakların inşa sırasında dev kayalar oyulmuş ve yaşam için odalar, ibadethaneler ve bunları birbirine bağlamak için labirentler yapılmıştır. Bu tapınakların varoluş sebebiyle Malta kutsal ada olarak kabul edilmekte. Tapınaklar halen büyük bir ilgi odağıdır. Akdeniz ülkelerinin çoğunda olduğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Malta en sonunda Roma İmparatorluğu'na dahil olmuş ve halk Hristiyanlığı benimsemiştir. 1530'lu yıllara gelindiğinde ise o meşhur Saint John şövalyeleri Aziz John ile birlikte adaya yerleşmiştir. Yerleşmenin sebebi ise Kanuni Sultan Süleyman'ın Müslümanlara karşı 200 yıl boyunca savaşan Saint John şövalyelerin elinden Rodos'u alıp onları geri püskürtmesiydi. Yurtsuz, vatansız kalan şövalyeler Kanuni Sultan Süleyman'ın baş düşmanı olan Roma İmparatoru ayrıca Almanya ve Napoli kralı olan Charles tarafından Malta'ya yerleştirildi. İlk başlarda şövalyeler halkın güvenliğini ve asayişi sağlıyor, kutsal topraklara, hac yolculuğunda bulunan Hristiyan hacılara refakat ediyor, zorluk içinde yaşayan insanlara yardımcı oluyorlardı. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz eğer, saint John şövalyelerinin Bodrum'u işgal edip dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas mozelesini nasıl talan ettiklerini kendilerine taşlarından Bodrum Kalesi yaptıklarını anlatmıştık. Peki bu şövalyeler nasıl böyle yozlaştılar? Her medeniyetin aşırı bir kesimi olduğu gibi, Saint John şövalyeleri de amaçlarından şaşmış ve Hristiyan olmayanlara saldırmayı kendilerine görev edinmişlerdi ve Hristiyan dininin askerleri durumuna gelmişlerdi. Ada şövalyelere Şarken tarafından neredeyse hediye edilmişti. Adanın Akdeniz'deki jeopolitik konumunun önemini farkında olan Sultan Süleyman Malta'yı Osmanlı topraklarına katmak için sefere çıkmış. 4 ay süren kuşatma sonrası ne yazık ki başarısız olmuş ve donanma geri dönmek zorunda kalmıştır. Kendilerince galibiyet ilan eden şövalyeler bu kuşatma sonrası kendilerini adaya güzelleştirmeye, komşu ülkelere siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya adamış ve adanın altın çağını yaşatmışlardır. 1700'lü yıllarda önce Fransızlar adaya hakimiyet kurmaya çalışmış fakat halk tarafından devrimleri hoşnut karşılanmayınca adadan kovulmuşlardır. Daha sonrasında ise Fransızların adadan kovulmasına yardımcı olan İngilizler hakimiyeti ele geçirmiş ve bir buçuk asır adada hakimiyet sürmüşlerdir. Nihayet 1964 yılında yapılan bir anlaşma sonucu Malta bağımsızlığını ilan etmiş ve İngiliz hakimiyetinden kurtulmuştur. 1974'te ise Cumhuriyeti ilan etmişlerdir. Tarihi dokusunu tamamıyla koruyan Malta'da hem iklimi sebebiyle adı olup deniz turizmini içinde barındırması nedeniyle hem de tarihe her köşesinde yolzula imkan tanıyan şehirleriyle görülecek çok fazla yer mevcuttur. Malta Cumhuriyeti'nin başkenti Valletta'dır. Tarihi yapısını adanın tamamı gibi burası da korumakta. Popüler kültürde yer alan dizilerden biri olan Game of Thrones'un birçok sahnesi de Malta'da, özellikle de Valletta'da çekilmiştir. Şehrin kalbi şu anda burada yatıyor. Mağazalar, dükkanlar, kafeler, ünlü caddeler Valetta'da konumlanmış durumda. Ayrıca önemli yapılardan olan Ulusal Arkeoloji Müzesi, Hagar Kim Tapınağı, High Pogium Anıt Mezarları, Aziz John Katedrali ve Büyük Üstad Sarayı da burada bulunmaktadır. Malta'nın eski başkentlerinden biri olan Emdina'da şehrin binaları birbiriyle uyum içindedir. Sessiz şehir olarak da bilinen şehirde yere inatsanız duyulabilir. Sarı taşlarla bezenmiş şehrin orijinal halinden hiçbir bozulma yoktur. Tarihte bizzat yolculuğa çıkmış gibi sokaklarında gezmek büyüleyici bir his uyandırır. Ortaçağ zamanlarından kalan şehir UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Başka bir popüler lokasyon ise Marshallocks'dur. Bir balıkçı kasabası olan Marçologsu meşhur yapan unsur ise rengarenk balıkçı tekneleridir. Limanda bolca bulunan Luzza adı verilen teknelerin özelliği üzerinde Mısır'ın etkisiyle Osiris gözünün taşımasıdır. Yaz aylarında Comino ve Cominotto adaları arasında yer alan Mavi Lagün denizi ise Karayipcen'i andıran nefes kesici mavilikte bir denize ve tertemiz bembeyaz kumlara sahip plajlarıyla dalış yapmaya, berrak sularda yüzmeye, hayran olunası kumlarda güneşlenmeye olanak sağlar. Malta'nın tüm turizm reklamlarında en başta yer alan Azur Penceresi denilen doğal sebeplerle oluşmuş olan kemer de hem dizilerde, filmlerde yer almış, hem de turistlerin ilgi odağı olmuş, ta ki 2017 yılında yaşanan bir fırtınaya kadar. Yaşanan fırtnada maalesef ki ayakta duramayıp yıkılmıştır. Ülke halkı yıllarca İngiliz hakimiyetinde kaldığından dolayı İngiliz dilleri de çok hakim olup, neredeyse ana dilleri gibi konuşmayanı yoktur. Bu sebeple İngiltere'den sonra Avrupa'da en çok dil okulunun bulunduğu ülkedir. Öğrencilerin de popüler destinasyonlarından biridir. Genç nüfusa fazlaca sahip olan ülkenin gece hayatı da cıvıl cıvıldır. Özellikle Siliyama bölgesinde yoğunlaşmış gece kulüpleri ve barları tıklım tıklımdır. Sokakları, mekanları hınca hız donduran kalabalıklar hafta sonları adanın genelinde bir parti varmış havası yaratır. Eğer yolunuz oralara düşerse 3-4 gündüz ayırıp ülkenin tamamı olan takım adaları gezip videomuzda da bahsettiğimiz adanın tüm güzelliklerini keşfetmenizi tavsiye ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.